Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte Mercedes'in %100 elektrikli otomobili EQC'yi inceliyoruz. Ya da EQC. C, ya İngilizce. da EQC falan. falan. Her şey söylenebilir. Evet Osman, %100 elektrikli otomobil benim işim biliyorsun. Evet. Hastasıyız. Zoya'cıyım ben gerçi ama bu da çok güzel bir otomobil olmuş. Hadi canım. Evet. <gülüyor> Zoya'dan sonra diyorsun bu çok güzel olmuş. Gerçekten hani içine birazdan geçeceğiz ama hani dışarıdan baktığımız zaman zaten Mercedes algısı. O ayrı bir mesele. Ama İçi ateş ediyor. İçi feraket. Ateş ediyor. Ön taraftan bahsetmek gerekirse şurada elektrikli hatlarını gösteren bir far yapısına yer vermiş mesela. Şurada görüyorsunuz mavi şeritler var. Bu mavi şeritler tamamen aslında elektrik algısından ötür. Yani şurada da var aynı şeritler zaten iki fara da koymuş. Şu alt kısım görüyorsunuz arkadaşlar güzel bir V şekliyle geliyor. Ve şunu, şurası da ayrıyetten şu, LED. Evet. LED, LED lamba var burada da. Belirtelim. Yani şuradan şöyle başlıyor böyle geliyor ama ben şu logonun da net olmasını beklerdim açıkçası. Değil mi? Hani o kadar caf caflı falan özellikle biz hani karanlıkta açtık arabayı ilk direkt şurası şöyle yandı falan ama logo yanmayınca çok daha hoş. E hayal kırıklığı mı <gülüyor> yani <biraz gülüyor> hayal kırıklığı oldu. Dilersen sen abi ben şöyle kenara çekileyim. Birazcık sağını solunu anlat. Ben de arka tarafını anlatırım. Şimdi yan tarafta profilden bakalım isterseniz. Şurada bir EQC yazımız var. Burada elektrikli olduğunu göstermek için yine mavi renkte tasarlanmış durumda. Lastiklere gelecek olursak lastiklerin yanısı. Cant çok güzel ya. Şu canta bakın. Cant çok enteresan. Güzel bir cant onu söyleyeyim. E, 235 55 R19 lastiklerimiz. Şöyle yan tarafa doğru geçince hemen bir ayak koyacak bir yerimiz var burada. Ayağımızı koyup istersek binelim. Çok yüksek değil bu arada araba. Ama böyle bir şey koymuşlar buraya. Kapılar otomatik açılıyor. Aynalar otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Aynalarda led farlarımız var ee, sağ dönüşlerde sol dönüşlerde çalışıyor çalıştığını görüyoruz şimdi e, bu öbür tarafa geçelim aslında çünkü neden arka tarafı Osman anlatacak ama ben biraz size diğer tarafta bir şey var onu göstermek istiyorum biliyorsunuz bu %100 elektrikli bir otomobil olduğu için yakıt tarafında e, bir yakıt almıyoruz ne oluyor elektrik tertibatını bağladığımız bir şarj ettiğimiz alanı var aslında şeyde benziyor bu arada Hani bunu benzinciye falan gitseniz şey diyebilirsiniz hani Şöyle açalım kapaklarımızı. Şöyle bir şarj istasyonumuz, şarj ettiğimiz yerimiz var. Bu arada araç, aracı aldığınız zaman gerekli kablolar da çıkıyor. İstiyorsanız Wallbox'tan, isterseniz hızlı şarjdan, istiyorsanız da evdeki şarjla da, yani normal 220 volt prize bağlayarak da bu aracı şarj edebiliyorsunuz. Onların değerlerini ben aracı anlatırken söyleyeceğim ama şöyle bir örnek vereyim. Eğer bu arabayı hani ben aldım bunu ben 220 volta bağlayacağım derseniz 38 saat beklemeniz gerekiyor. %10'dan %80'e kadar şarj olması için arka tarafta ben Osman'a bırakıyorum sözü ve Osman bagajı ve kapağını filan anlatsın bakalım bize. Evet arkadaşlar aracımızın arkasına geldiğimizde yine bizi sportif bir hat karşılıyor. Aslında şurada Mercedes logosunu görüyorsunuz. Bu Mercedes logosunu şöyle yaptığımız zaman bagaj kapağımız gördüğünüz gibi kendi kendine açılıyor. Burada şunu bekliyor olabilirsiniz. Şöyle hemen bir kapatayım. Kapatıp göstereceğim sizlere. Biliyorsunuz çoğu elektrikli bagaj kapağı olan araçta hani şöyle ayağınızı alttan gösterdiğinizde açılmasını beklersiniz ama. <gülüyor> Sonunda açtık evet. <gülüyor> Biraz uğraşlı da olsa açılıyor ama biraz dediğimiz gibi uğraşmak gerekiyor. Bu arada açmışken şundan bahsedelim. Burada görüyorsunuz iki tane buton var. Bir tanesi normal kapatıyor. Yani buna bastığınız zaman bagaj kapağı kapanıyor. Şuna bastığınızda ise arkadaşlar bagaj kapağı kilitleniyor kapandıktan sonra. Bu arada bagajımızı açmışken şurada gördüğünüz gibi şarj adaptörümüz bulunuyor. Bunu her daim yanınızda taşımak zorundasınız. Bu benim bagajımda çok yer kaplar. Ben ne yapacağım bunu diyorsanız arkadaşlar hemen şurada Açayım. şu alt kısmı size göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi bu şarj kablolarını koymanız için ayrı bir alan tasarlanmış. Ayrıca şurada gördüğünüz gibi bir lastik tamir kiti çıkıyor. Aracın içerisinden ve elektrikli lastik pompası çıkıyor. Yani Mercedes buna kadar düşünmüş. Burada bir elektrikli lastik pompamız bile var. Bu lastik pompasıyla dilediğiniz yerde... Şurada gördüğünüz gibi şunu çakmak girişine takarak lastiklerinizi şişirebiliyorsunuz. Bagajdan devam edelim. Şurada hem sağda hem solda koltuk yatırma tuşları var. Bunlar şöyle dokundunuz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi koltukları bırakıyor. Şöyle elektrikli bir mekanizma değil ama hani burada çektiğiniz zaman koltukları bırakıyor. Bıraktığı zaman koltuklar geri gidiyor. Tabi bunları tekrar çektiğinizde geri gelmen gibi bir olayı yok. Tekrardan ne yapıyorsunuz? içeriye girip koltukları arkaya doğru ittiriyorsunuz. Bagajımız kısaca bu şekilde diyebiliriz. Ee, bu arada bagajın genel itibariyle yeterli olduğunu söylemek mümkün. Şu diğer SUV modellerinden de alışık olduğumuz bagaj tanitesi. Dilerseniz bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada yükleme eşiği aynı seviyede. Bu da önemli bir avantaj. Şuraları krom e, bir yapıyla kaplamış. Yani buradan... Herhangi bir cisim içeri sürüklerken vesaire e, şu plastik yapıya da zarar vermemiş oluyorsunuz. Aracımızın arka kısmı yani bagaj bölmesi bu şekilde diyebiliriz. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan bir de arka koltuktaki yaşam alanına bakalım. Evet şimdi arka taraftaki yaşam alanına geldik. Burada özellikle iki kişi için çok güzel bir alanımız mevcut. Şöyle bir kol dayamamız var. Açıyoruz kol dayamamızı. Şöyle bir alan açılıyor. Bu şekilde bardaklıklarımız da var. Bu arada hani yok diyecektim ama var. Şöyle yapıyorsunuz. İki tane bardaklık çıkıyor böyle. Bardaklarımızı, kahvemizi, çayımızı buraya koyabiliyoruz. Özellikle uzun yolculuklarda çok işe yarayacak bir şey bu. Bu kol dayamımızı kapatıyoruz. Koltuklar çok güzel, deri. Çok şık tasarlanmış onu söyleyebilirim. Arka tarafta şöyle bir alanımız var. Bu kol dayamanın devamı şeklinde. Havalandırma ızgarası var. Bunların şeyini ayarlayabiliyoruz. Kapı açıp kapatabiliyoruz. Ee, yine havalandırmaların soğukluğunu ve sıcaklığını yine buradan ayarlıyoruz. Bir de şöyle alt kısmında açtığımızda bir tane çakmak, standart çakmak. Buradan da iki tane tip C şeklinde Type-C dediğimiz USB yuvalarını görüyoruz. Buradan telefonlarımızı, tabletimizi veya herhangi bir USB'den şarj olan cihazımızı buradan şarj edebiliyoruz. Peki bu orta Konsoldaki şaft tüneli nasıl? Baya yüksek bir şaft tüneli. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle yandan göstereyim. Neredeyse bir karış yüksekliğinde ve bir karıştan daha fazlaya yakın bir genişliğe sahip çok yüksek bir şaft tüneli var. Peki belki akla şu soru geliyor olabilir. Oturma alanı nasıl? Şöyle göstereyim ben size. Şu anda normal 1.73 boyundayım ben. Ve yaklaşık olarak 4 parmaklık bir boşluğum var. Yani rahat bir alan var. Ama ortada oturursam eğer, şimdi de ortayı deneyelim. Yani uzun yolculuklarda burada üçüncü bir kişi oturduğu zaman nasıl bir etki olacak? Yani çok rahat değil tabii ki ama gider mi? giderir Herhangi bir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum. Arka taraf oldukça güzel ve bu ön taraftaki tasarım anlayışı arkada devam ediyor. Arka koltuklarda ısıtmalar var hemen kapı kollarına konumlandırılmış durumda. Tabii bunlarda koltukları hareket ettiremiyorsunuz. Arka koltukları böyle özel zaten yok normalde ama... Tasarım anlamında baktığımızda ön koltuklardaki tasarım anlayışının aynenaka devam ettiğini söyleyebiliriz. Hoparlörlerimiz gümüş böyle renkli bir şekilde tasarlanmış hoparlörler var. Bu şekilde arka tarafta da güzel bir yaşam alanımız var. Ama söylediğim gibi bu ortada oturduğunuz zaman çok eğlenceli. Özellikle uzun yolda çok eğlenceli olmayacaktır. İç tavan bir karanlık. Bu da birazcık içerisinin hani kasvetli olmasına sebebiyet veriyor onu söyleyeyim. Bu siyah taraflar ki hem tavanın siyah olması hem de yanlardaki siyahlar içi bir parça karartıyor ama koltukların açık renk olması o karanlığı biraz daha aydınlığa doğru çevirmiş oluyor. Mercedes EQC'nin arka tarafındaki yaşam alanını gösterdik. Şimdi Osman'la beraber direksiyona geçelim ve hem sürüş deneyiminden biraz bahsedelim hem de aracın genel özelliklerini anlatalım. arabanın içine geldik Osman seninle beraber. Evet arabanın içine Milyonluk Mercedes'imizdeyiz. Yalnız içine binince de insan bir, bir değişik hissediyor. Değişik değil mi? <gülüyor> Farklı duygularla biniyorsun yani arabaya. Yani. Ya ben şu konsoltaki şu e, ekranı çok beğendim onu evet, söyleyeyim. Evet ekran çok güzel gerçekten. Kaç inç bilmiyorum bu ya bu 25 inç falandır herhalde. bir yani devam <gülüyor> ediyor. <gülüyor> Bilgisayar ekranı gibi bilmiyorum. döşemişler bunu buraya. Evet. E bir de güzel olmuş yani bak şu ön konsol ayrıntıları vesaire hepsi gayet güzel. Benim hoşuma gitti yani. Tabi yumuşaklığı, merseyi. Her tarafı bu arada yumuşak hani aşağı. Tabi canım. Ona, aşağısı da yumuşak ona bakmaya bak. bakmaya bile gerek yok. <gülüyor> Şuraları yumuşak yani. yani. milyonluk arabaya Biraz bakıyoruz. şeylerden bahsedelim. Bir milyonluk araba daha doğrusu. Hem koltuk hem sürücü hem yolcu tarafı. Şimdi en önce biz sen bize bu arabada ne var ne yok Heh. bunları bir say. Kağıtlarım De burada ki, hazırım. Şu var şu var şu var şu var. Bunların Teknoloji olarak dünyada. da söyleyeyim Osman. Çok şey var ya bunları biz ekranda gösterelim ama ben hani <gülüyor> <bu> hakikaten <gülüyor> çıkanları öyle çıkanları söyleyeyim. Aynen aynen şimdi neler var arabada arkadaşlar adaptif kuruş kontrol var bu araba birazcık ben teknik özelliklerden de bahsedeyim istersen evet elektrikli bir elektrikli araç biliyorsun evet 408 beygir gücünde çift motorlu hem önde hem arkada motorumuz var e, 760 newton metre Osman yanlış duymuyorsun 760, 760 newton metre tork veriyor bu araba ya o elektrikli otomobillerde gerçi bu torku. Torku birebir veriyor tabii. Anında veriyor. Hani belli bir devirde binmen ne de falan yok. Direkt gaza bastığın anda yapıştırıyor. Şimdi e, gaza basacağım zaten. 100, <gülüyor> 180 km maksimum hızımız var. 408 beygere tekabül ediyormuş bu aracımızın gücü. Şimdi batarya kapasitesini belki merak edenler var. Ki zaten elektrikli otomobil denildiğinde akla ilk gelen şey batarya kapasitesi diyebiliriz yani. Bataryada 80 kWh'lik bir bataryamız var. Şimdi belki şunu merak edenler olabilir. Ev prizinden işte Wallbox'tan ve hızlı şarjdan ne kadar sürede şarj oluyor? Ev prizinden %10'dan %80'e 38 saatte şarj oluyor bu araba. Çok gülüyor. Yani 220 volttan bağlarsan eğer normal 220 voltu bağladığın ki değeri söylüyorum. Ee, Wallbox'a takarsan o da 230 volt 32 amper oluyor. Aynı şekilde %10'dan %80'e 9 saatte şarj oluyor. Eğer hızlı şarj olursa 400 volt 300 amper. %10'dan %80'e 40 dakikada şarj oluyor. 40 dakika güzel. 40 dakika güzel. 40 dakika olur. Olumlu. Şimdi menzil ne kadar gösteriyor bize? Onu şu bir... anda menzil 297 kilometre gösteriyor. Hatta bir de navigasyonu açalım istersen abi gideceğimiz yere. E, hatta buraya dur bakalım. Hem navigasyonu yani dinamigasyonunda... da. navigasyonu da filan da var. Sen istersen o navigasyonu bir ayarla. Tamam. Burada bize... çok güzel bir kameramız var. dedik? Kemerburgaz'a gidiyoruz değil mi şu evet. anda biz? Burada kamera çıkıp duruyor yalnız ya. Onu kapat. Kapatamadık, kapatamadık daha daha, daha da, <gülüyor> daha daha da bir açmış oldum şimdi biraz da klimayı açalım Osman çok sıcak burası ya aynen klimayı açmak lazım şunu bir açalım önce bir maşallah maşallah oh. uçup gideceğiz şimdi arkaya doğru <gülüyor> şimdi ekranları açtık tabi kazara ama şu menüye çıkalım evet çok enteresan bir şeyimiz de var. Ya bence ona bakarız biz. 20 25 km falan zaten. Evet. Onu bir şey yaparız, ölçeriz yani onu. Sana buraya da geliyor direkt şey navigasyon zaten. Evet. Bu ekranda da görüyoruz. Bu şu Orta ekranda dokunmatik da. Otomatik değil tabii. Ki. Yok, değil ama bu taraf dokunmatik. Evet, orası dokunmatik. Yani en azından Mercedes'te dokunmatik ekrana sonunda geçmiş biliyorsun <gülüyor> çünkü e, normalde Mercedes, BMW gibi otomobillerde dokunmatik ekran hep opsiyona şimdi giriyor. Şimdi sen Mercedes dedin hemen Hey Mercedes var bunda biliyorsun. Evet. Bak direkt sizin için ne yapabilirim. yapabilirim? Hey Mercedes navigasyon aç. Bakalım. Burada ses de olmasın? Ses açsana biraz. Tekrarlar mısın? Kemerburgaz Kent Ormanı'na gidelim. Önce ne Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Navigasyonu aç. Sesi karizmatik ama sizi dinliyorum. Ee, burada şey söyleyeceğiz. Ee, ne diyelim burada? Biz, biz onu söyleyeceğiz herhalde. Sesli olmuyor burada çünkü. Anladığım kadarıyla. Kemerburgaz diyelim. Kemerburgaz ee, Kent Ormanı diye yazalım. Mers. Belki hepsi olmayabilir yani. Bir navigasyon sistemimizde de var. Kemerburgaz. Edik bir yer çıktı şimdi. Gitsin bakalım. 17 km gösteriyor bu arada. Şimdi navigasyonuna gideceğiz Şimdi ben bu arada teknolojilerden biraz bahsedeyim müzik kısa mısın Osman şey yemeyelim e, Kaçınma manevra yardımcımız var Parktronik sistemli aktif park yardımcısı var Distronik aktif takip yardımcısı var Presave sistemi var Bu kazalarda böyle aracın Şeyini falan ayarlıyor e, Söyleyeyim onu ben hemen Aracın işte ses çıkartıyor bilmem işte böyle Kemerleri geliyor falan bir şeyler yapıyor Sürücü yardım paketimiz var. Aktif şerit takip sistemimiz var. Kör nokta yardımcımız var. Aktif hız sınıra otomatik uyarlama yardımcı sistemimiz de mevcut. Onu da op söyleyelim. Bu bir tabi su araç. Yerden yüksek bir aracımız. Evet yerden yüksek ama orada sanki Ay, bir, hafiften bir... Vurma gibi bir şey, şey oldu hissettik. ama. Evet. Bu cam tavanımız var aracımızda. Şöyle bir gözlük koyduğumuz. Çi böyle plastik imtirak ama yumuşak bir plastik olan yerimiz var. Cam tavanı yalnız açılıyor mu? Buradan ben şeyini göremedim. Ha şurada var. Evet açılabiliyor. Şöyle. Ama yarım açılıyor. Tam açılmıyor anladığım kadarıyla. Yok, açılıyormuş tam olarak. Şöyle ama yarım. Yarım bir cam tavanımız var. Yani yarıya kadar açılıyor. Arka taraf yine karanlıkta kalıyor. Onu da belirtelim. Şöyle kapatalım şimdi. Aslında ben bu cam tavan olayına ne bileyim biraz garip buluyorum. Ya. Mesela güneş olduğunda açamıyorsun. Soğuk olduğunda da açamıyorsun. <gülüyor> ya ben şey, şey seviyorum ben, hani yukarıyı göreyim ama açık olup olmama meselesi ha, değil de. değil. Ha, evet. da olur e, Güneş gelsin yani mesela evet. o güzel oluyor bence otomobillerde. Bu arada içeride güzel saklama alanımız var, şurada basınca açılıyor. şöyle açılan bir alanımız mevcut. Buraya da böyle ne koymuşlar, ruhsatımız varmış. Burada iki tane Tip-C USB var, bir tane de Tip-C burada var. Yalnız bu tipçeler tabii ki biliyorsunuz iki ucunda tipçe ya da işte lighting falan olması gerekiyor. Kablo e, tipçe bence biraz Sıkıntılı mı yani Aynen değil mi? Hani öyle. Hani USB koysan yani şu anda şu belki 5 evet, evet, sene sonraın teknolojisi olabilir dedi seneye falan ama ama Mercedes'te öyle yalnız. Şu alan şu orta tarafta böyle gayet güzel kullanım yerlerimiz mevcut. Şurada bir dokunmatik joystick alanımız mevcut. Dokunmatik yüzeyimiz var. Kameraları buradan ayarlayabiliyoruz. Şu anda mesela Araba yukarıdan görüyoruz. Artık standart hale geldi bu neredeyse. Bu tarz otomobillerde. Ee, şöyle birazcık klimayı da açalım da. Baya bir garip çalışıyor. Klimanın sesini <gülüyor> <gülüyor> uçak motoru gibi. Uçacağız birazdan. Burada bir saklama gözü var. Bu kapanabiliyor burası. Fakat bu sanki başka Mercedesler'de de vardı benzerleri Osman. Ne diyorsun? Ya ben de şimdi biliyorsun. 2000... 14 model A serisi araçlar, Onda da aynısı var yani. Evet. Bu klasik haline gelmiş. Buraya işte telefonunuzu melefonunuzu bardak buraya. Şurada şark, kablosuz şarj var mı acaba? Kablosuz şarj görmedim ben ama. İlk koyalım bir koyalım bakalım. Şurada NFC yazıyor gördüğün gibi. Ha O eşleştirme içindir ama. Bir şimdi Hadi kapatalım. Geç. Bir şarj var görmedim ben. O NFC şey için hani araçla telefonu eşleştirmek için bunu açıyorsun. Ha. Otomatik olarak eşleştiriyor. Aslında. Şeyle uğraşmıyorsun yani. Bu güzelmiş bu tarafı. Koltuklar iki tarafta daha önce söyledim de sen dedi ki şeye geçelim dedi teknik özellikleri falan diye. E iki taraftan da elektronik olarak ayarlanabiliyor. Hatta kafalığı bile tamam, ayarlıyorsun. kafalık bile. <gülüyor> sen onu şey yaparsan arkadaki kamera oynayacak. Kamera oynayacak. <gülüyor> onu oyna oynatmayayım ben ama senin. Baksana. Kafalık bile. Yani düşün yani buna bile ya. öyle elektrikli yapmış yani evet. Burada yine 3 tane farklı hafızaya alabiliyorsunuz koltukları. Hani iki kişi, üç kişi kullanıyorsa yani farklı. Bir de bak farklı. burada üç hafıza var. Orada da var üç hafıza mesela. Evet. Yani yolcu koltuğuna genelde markalar şey yapmaz. Pek yapmaz yani. evet. Şöyle bir de arabanın kokusu var. Kendi kokusu Mercedes Benz üzerinde. <gülüyor> şurada. <gülüyor> Hatta yeri var bunun ya. Böyle buraya yer yapmış adamlar ha. Ben torpidoyu yaştım onu dedim ha parfüm mi koymuşsun arabanın içine <gülüyor> Evet parfüm var arabada ya ne güzel. Acaba <gülüyor> şey, koku o koku ne kadardır? Mi? Bir var. Dantan hani. mod diyor. Vallahi pahalıdır bu. İyi zaman bu. O. <gülüyor> çok ucuz değildir bence. İyi e, torpido gözü de çok aşırı derin değil ama içi yumuşak malzeme onu söyleyelim. Baksana yani şu navigasyonda şeye kadar gösteriyor ya. Bence güzel. Navigasyon güzel değil mi? Evet. Şu dokunmatik panel de çok hoşuma gitti benim yani. Seninkinden daha mı güzel Osman? Ya benimki bunun yanında. Benimki bunun yanında Şahin abi. <gülüyor> Burada ne var? Burada. Edat display vardır diye düşünüyorum. Valla belki orada var bir var. şey ama e, belki opsiyon ama bunda opsiyon her şey vardır ya. Menüleri bir bakalım. Biz de çünkü arkadaşlar bu arada arabayı 3 günlüğüne alabildik. Mercedes'in bir prosedürü var. O prosedürü geriye 3 günden fazla kalmıyor araç. O yüzden. Aynen e, öyle. Hani demeyin. Ya araba. Haberiniz e, mi yok incelemeniz arabadan incelemeniz falan. Var. İncelemeyecek vakit alıp incelememiz lazım direkt arkadaşlar. Çünkü 3 günde çünkü... şarjını bile bitiremeyiz yani. yani. Deli gibi gezmek gerekiyor. Bunu sen ben direksiyondan bahset istersen direksiyon benim çok hoşuma gitti. Spor bir direksiyon. Bir kere hani kalın değil. İnce gayet. Şurada çift bantlı요. Gayet hoş. Şurada dokumatik paneller var. Sol tarafta. Aynen öyle. Hem solda hem, hem sağda. sağda da var. İçinde de dokumatik paneller var. Burada zaten direkt ekranı falan kontrol edebiliyorsun. Aslında şöyle birebir aynı iki tarafta. Sadece fonksiyonları değişiyor onun sebebi. Aynen. Görüntü olarak aynı. Aynı. Sadece kontrol edebildikleri farklı vesaire. Burada seviyeni vesaire ayarlayabiliyorsun. Yardımcı var servis vesaire. Yani ee, şu ana ekrandan göstergede kadran'daki bütün ayarlamaları heh, buradan yapabiliyoruz. Evet buradan abi bu arada böyle kadranın rengine vesaire sportif, klasik, modern tarzında değiştirebiliyoruz. Bak mesela modern yaptığımızda böyle kırmızı mavi renkler oluyor. Klasik yaptığımızda zaten tamamen mavi ve sportif yaptığımızda da biraz daha böyle e, sarın, turuncu ne desem. Bu acaba tabii sürüşle ilgili şeyler değil bunlar değil mi? Tabii tabii bu, bu sadece yani. görüntüsel. Sürüş ha, yani galiba yani. şuradan yapılıyor sanki değil mi? Evet sür sürüş... Buradan ayarlayabiliyoruz, yani, Comfort, evet. eco. Çünkü bu bu tip Sport. elektrikli arabalarda bu önemli. Neden? Hani mesela spor kullanırsan, yani şey, şarjı daha çabuk biter. Aynen öyle. Evet. İler. O yüzden ona dikkat etmek Eko gerekiyor. Eco modda kullanmak daha. Yani zaten şöyle bir arabayı spor modda kullanmak ne bileyim? Bana çok. E tabii bu. Şey evet. Yani. yani biraz böyle rahat rahat. Yavaş yavaş. Keyfine vara vara. Kadına vara. çıkara. Vara. çıkara. <gülüyor> vara vara ama ineceksin. iç mekan kalitesi muhteşem ya onu söyleyeyim. Ya ben gerçekten çok hoşuma gitti. Hani söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama <gülüyor> hani benim arabayla baktığımda zaman sadece şu vites kolu aynı. <gülüyor> evet. Vites bu arada evet şeyde klasik olarak. Bir şu da aynı. Mesela bak şu da ikisi aynı. Şu ikisi aynı. Geri kalanı apaylı bir Mercedes olmuş yani. Diyorsun ki bu Mercedesse o ne? O Mercedesse bu ne? Yani evet yani bayağı şu bir kalite deri işçilik var. falan her şey belli bağırıyor yani kalite. Yani şu yolu. renkler falan zaten değiştirilebiliyor şuradaki. Ha, ışıklar değil mi ha, led, led, led morumsu. Mesela e, kapı açık olduğunda kırmızı yanıyor led atıyorum tam hareket edeceksin kırmızı yanıyor. E, yani uyarı veriyor arka taraftaki. Bir de sahip. tabi araba çok sessiz bu arada arkadaşlar. Yani araba sessiz şöyle bir şey oldu onu da anlatalım. Arabayı biz çalıştırdık hani araç kullanıma hazır diyor. Biz diyoruz niye gitmiyor. Hani niye çalışmadı motor? Çünkü motordan ses bekliyoruz biz. Evet, ses gelmedi. Benim araba bir dizel mesela çalıştırdığın zaman run <gülüyor> hiçbir ses olmadığı için insan doğal olarak şöyle bir abesteştikal bir şekilde bakıyor yani. Ya biliyorsun bu otomobiller şeyde de var e, dış ses de olmadığı için elektronik olarak ses konuluyor bunlara. Benim. Evet. Böyle bir... Çünkü falan, mesela daha önce sesi. mesela önümüzde adam yürüyordu hiç fark etmedi geldiğimizi. Kornu çaldırınca sonra evet, yani. kendine geldi. <gülüyor> biraz öyle oldu aynen ee, sensörler falan ayarlanabiliyor bu arada bunu da belirtelim yani ne kadar e, aralıkta ötmesi gerektiğini vesaire hepsini ayarlayabiliyorsunuz onların hepsini özelleştirebiliyorsunuz çok fazla özellik koymuşlar arabaya ya. aşırı yani hani geçen gün seninle Kuga incelemiştik yok yok demiştik ya onda olmayanlar da bunu bunlara... buna, buna koymuşlar yani baksana direkt ön kameraya geçiyor Evet önde kameramız var arkada var her yerde var 360 derece kamera her var. Her yere kamera koymuşlar yani. Her yere kamera koymuşlar. Yani Tabii gayet. Kamera. Tamamen elektronik dijital bir araba olmuş. Ya, motorundan şeyine kadar. ne kadar. <gülüyor> her yeri elektrikli yani şu kafa kolçak şu kafa şeyini kaldıran yerine kadar her yeri. Yere... Bunlar niye elektrikli değil? Evet Aa, bunlar, bunlar da, da elektrikli, elektrikli. <gülüyor> Şu değil. aynada çok şey geldi bana ya bu oynamıyor mu acaba? Ya, aynen değil mi biraz bu da mı elektrikli acaba? <gülüyor> Yok bu bu manuel. Manuel. <gülüyor> Ama bu da bence elektrikli olabilirmiş ya. Onu da elektrikli yapabilirlermiş yani. Yapsalarmış çok şaşırtıcı olmazdı açıkçası benim için. Aslımiza yalnız araba gidiyor yani şey yapmıyor. Şimdi çift motor oldu Şimdi, şimdi birazdan basacağız Allah nasip kısmet ederse. Şimdi yeri gelmişken biraz da ben fiyatlardan bahsedeyim ve bahsetmeseydik. Biraz daha süresiydik. Biraz edildim. daha heyecanlı. Biraz tabii. daha kullansaydık. <gülüyor> Hayallerimizi hemen bitirmeseydik. Yani yine, yine kullanacağız ya değil mi Osman? Ve yine kullanacağız ama fiyatını da söylememiz gerekiyor. E, tabii söyleyelim bari. Söyledim. Şimdi arkadaşlar bu araç ilk Türkiye'ye geldiğinde 3-4 ay, ay önce geldi bu arada. 960.000 liraydı ama son yeni vergi sistemleri vesaire derken arabanın fiyatı 1.189.900 lira olarak e, başlangıç fiyatı var. Bu kullandığımız sürüm model ise bir milyon 800 tl bir yani yanlış 1. söyledim bir milyon, 1 milyon 800 tl 800'ü düşerler 800'ü düşelim <gülüyor> <gülüyor> özgür çetin selamını söylersin selam Söyler söylersin evet 1.2 milyon TL'lik bir fiyat var. Çok be abi. Çok. Yani bunu tartışmıyoruz zaten. Bu vergi Yok sisteminden kaynaklanıyor. Ya, Mercedes... ya vergi sistemi çok az olsa da yani ucuzdaki fiyat. O zaman hani vergiler düşükken kaç paraydı? Ya vergiler düşükken 940 bin liraydı o zaman canım. Yani hayır hayır. De. Onun dışındaki şimdi Türkiye'de normal. <gülüyor> Türkiye'de normalde de vergiler yüksek onu söylemeye çalışıyorum. Ya ya. Acaba yani... ben şeyi merak ediyorum. Bu aracın yurt dışı fiyatı kaç birim? Acaba bunu yurt dışında yaşayan bir adam kaç birim? Sanırım alıyor? yanlış yani yönlendirmiyorum. Bakmadım çünkü inceleme öncesinde ama 80-100 bin euroya falan alınır. 80-100 bin 80... birim yani. Yani 70-80 bin de tam emin değilim. Ona bakarız. Yani sevgili kurgucu arkadaşımız Alperen oraya bir fiyat fiyatını bulsun, Almanya fiyatını koy. koysun oraya bir Almanya fiyatım. Alman vatandaşları kaç para alıyorlar bu arabayı ama ben şundan dolayı örnekleniyorum 55 bin dolar falan şeyde bunun muadil olan Audi'nin fiyatını biliyorum 55 bin dolardan başlıyor yani o da o bu da, da 55-60 bin olsa hani işte diye tahmin ediyorum ama tamamen afaki konuşuyorum bilmiyorum gerçekten fiyatını bilmiyorum bu arada head up display arkadaşlar ekrandan açabiliyorsunuz. E, şuradan bir şey çıkacak diye beklemeyin. Biz öyle bir beklentiye kapıldık. Çünkü daha önceki incelediğimiz araçlarda o öyleydi. Bir, e, cam parçası çıkıyordu oraya yansıyordu. Bu direkt olarak arabanın camına, camına yansıyor yansıtıyor. yani. Orada bir projeksiyon sistemi var o zaman. Aynen. Direkt arabanın otomobilin şu camına yansıyor. Oradan görebiliyorsunuz direkt olarak. Ayrıca bu ekranda arkadaşlar e, hangi nelerin görünmesi gerektiğinde yine buradaki ekrandan kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Evet, arabaya içeriden baktık. İçeriden ya gerçekten hani anlatmakla olmuyor arkadaşlar. Bir binmeniz lazım. Biz bir de bindiğimizde o böyle ışık şovları falan yaptı ya. Tabii ön etkilendim. taraf falan çok şekil. <gülüyor> bayağı bir etkilendim açıkçası. Ee, bu arada ben bir yolu bulunca basmak istiyorum ya. Orada bir onu çekeriz yani, onu evet. Bir göstermek istiyorum yani inşallah boş bir yol olursa. O zaman şimdilik arabanın dışına bir çıkalım. Son tamam sözlerimizi mı? de orada söylemiştiniz. Son sözlerimizi de bu araçla ilgili orada söyleyelim. Sonra artık başka bir otomobil incelemesinde bir Mercedes olmasa da falan. <gülüyor> gelecek gelecek. Ee, Zoe'nin yeni kas yeni e, güçlü olan motoru gelecek. Onu ya test edeceğiz. Ya bununla bunu kıyasla evet. kıyaslamıyoruz yani. canım yani. Ona, onu kıyaslamıyoruz. Gürçetin kıyaslamıyoruz ama yolda gelecek hatta bak yolda giderken benim buralarımı sıkıyor bu koltuklar şimdi böyle bir beni kavruyorlar nedense bilmiyorum neden yaptığını ona Allah Allah güzeldir diyorsun güzelmiş yavaş yavaş yavaş ooo <gülüyor> kafa kaldırıyor güzel ha hoşuma gitti güzel evet güzelmiş, evet. güzelmiş. <gülüyor> tamam dışarı çıkalım orada konuşuruz evet de sizlere Mercedes EQC'yi anlatmaya çalıştık. Şimdi Osman sana sormak istiyorum ben. <gülüyor> ee, i̇lk kez ilk kez galiba değil mi? Bir evet. elektrikli su kullandın diyelim. Ee, nasıl buldun? Özellikle ben şeyi merak ediyorum. Şimdi e, işte petrol yani standart yakıtlı otomobillerdeki o e, kullanım deneyimi elektrikli çok biraz daha farklı. O çok farklı. Bayağı dediğimiz, farklı. dediğimiz olay hani araba giderken bir yandan elektrik üretmesi için frenleri biraz basıyor olması ve ani hızlanması. Nasıl buldun? Özellikle ben ani hızlanmasına şaşırdım. Gerçi diğer elektrikli otomobillerde de bu az çok var ama bunda bir de çift motor olayı şif falan motor var. Çift motor var. Çok güçlü bir ee, motor var. O yüzden iki motor var. Yani gaza köklediğin zaman araba resmen hani kaldırıyor. Şöyle bir kaldırıp gidiyor. Ee, o açıdan gerçekten güzel. Menzil açısından da hani biz mesela 20 22 km yol geldik. Baktığımız zaman 300 69 mı ne başlamıştık galiba? 200 şey 269 200 sonra, değil, 290'da başladık biz sonra bir ara bir arttı evet sonra hiç azalmadı azalmadı <gülüyor> sanki <gülüyor> hiç yol gelmemişiz gibi o da senin dediğin gibi işte o e, dejenerasyon olayının ötürü muhtemelen e, çünkü biraz daha eğimliydi geldiğimiz yollar fren vesaire derken e, tabi uzun yolda ne kadar verimli olacak bu olay? O da önemli çünkü mesela atıyorum ben bununla uzun yola gitmek istedim. Bu aracın menzili baktığımız zaman 400-450 yazıyor 414, 414, e, yani 414 kilometre ama onu reel'e vurduğumuzda 300, biraz daha düşük yani. 350 370 hadi 375 diyelim. E, dolayısıyla hani bir 500 kilometre 600 kilometrelik bir yol gitmek istediğimizde mutlaka bir kere şarj etmemiz gerekecek. E, şimdi daha Türkiye'de de hızlı şarj olayı tam yaygınlaşmadığı için e, diğer türlü de şarj etmek çok uzun sürüyor. E, Uzun yolda biraz, biraz benim işte kafamı karıştırdı arkadaşlar Seninle açıkçası. konuştuk onu. Biraz dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Yani bu evet. tarz otomobiliniz varsa illa Mercedes olması şart değil. Farklı markalarında var böyle araçları. Ee, bir yola uzun yola çıkarken ona göre bir rota planlamanız gerekiyor. Evet. Yani şurada hızlı şarj istasyonu var, var. Ben orada durayım geçiyor. arabamı Aynen, şarj edeyim mi yapmamız gerekiyor. Ama senin de söylediğin gibi mesela şimdi onu burada söyleyebiliriz. Bence 1000 km falan olmalı. 1000 km olursa işte her, yere menzilli, her yere gidersin. Türkiye'de her yere gidersin. Onun haricinde gerçekten güzel bir otomobil ama fiyatı var bir de fiyat, fiyat gerçeği fiyat, var. Fiyat, yani evet. Türkiye gibi bir ülkede hani kaç kişi bu otomobile erişebilir diye soracak olursam baya bir soru işareti gerektirir. Gibi. Ya, ya işte doğru. oradaki onun yanıtı şu bunu geçen seninle konuşmuştuk işte mesela. Onun yanıtı şu 3-5 kişi var. Şimdi şöyle Otomotiv Distribütörleri Derneği var ODD'nin verileri var. Mart ayında 312 tane elektrikli otomobil satılmış Türkiye'de. İşte hesap kaçı. et. Kaçı? Mercedes. Mercedes. Şimdi <gülüyor> Zoya yok, falan yok, ama, şunu biliyorsun. demek istiyorum. Çok az yani. Yine de çok az. Ya, tabii tabii çok az. Bir de şöyle bir şey var. Ee, önümüzdeki süreçte Dacia'nın Spring modeli gelecek galiba. Evet. Yıl sonuna doğru geliyor. Yani onun e, özellikle mesela bu Zoya'ya vesaire kıyaslandığında bayağı bir ucuz olması da bekleniyor. Evet. Dolayısıyla biraz daha böyle fiyatlar düşerse mesela geçtiğimiz günler GM Motors mu öyle bir şey getirmiş galiba. Evet Tam evet böyle, yeni bir, değişik bir marka. Hani markasını bildiğimiz bir otomobil değil. Ee, yani elektrikli otomobiller gelmeye başladı. Bir de şimdi Söz konusu elektrikli motor olur da Çinli üreticiler de işin içine girdi yani evet. Çin tarafında bayağı bir elektrikli motor üzerine çalışmalar üretiliyor. Önümüzdeki günlerde ben fiyatların biraz daha böyle düşeceğini inanıyorum şu anda çok düşük değil çünkü ZOE almaya kalksam diye 300 bin lirayı gözden çıkartmak ben gerekiyor gerek. ki şu anda herhalde ZOE segmentindeki en ucuz otomobil. Evet. Kendi yani kategorisindeki BMW'nin BMW. bazı modelleri var. i3, i3 var. Şey, i3, i5 diyorum. i3 e, fiyatı baktığımız zaman 500, 500 bin lira. Bin lira. Yani buna baktığın zaman zaten <gülüyor> 1 milyon aşıyor. 1 milyon liraya aşıyor, evet. Yani... <gülüyor> Bilemiyorum Özgür Çetin. Yok bu tartışılacak bir konu bile değil. Biraz devletin teşvik etmesi lazım. Birinci şey bu. İkincisi de. İşte teşvik geldi satış, geçen günlerde. ÖTV'ye biraz zam falan yapıldı. Evet. Satış <gülüyor> adediyle ilgili de biraz bu. Hani biliyorsun yeni teknolojik olan her şeyde ilk çıktığında fiyatı çok yüksek olur. Sonra kullanıldıkça yaygınlaştıkça fiyatı düşüyor. Elektrikli otomobilde de böyle olacak ama tabii bunun böyle hemen yarın olmasını beklemek çok bir iyi niyetli bir beklenti olur. Yani bir 40 yıl sonra falan Türkiye için olabilir. Yok 40 yıl o kadar değil de bir 10, 10 yıl falan bir var. 5-10 yıl 10 yıl, yıl sonra ne olur ben sana söyleyeyim abi? 10 yıl sonra böyle biraz daha ne bileyim orta elit falan kasa kesim böyle almaya başlar. Hı hı. Ama ondan sonra artık işte 20-30 yıl sonra herkes bugün mesela gidip Clio alır gibi elektrikli otomobil aracabilecek seviyeye gelir. Zaten 20 sene sonra bence bu video 20 sene kalın bilmiyorum ama 20 sene <gülüyor> sonra normal otomobil kalmayacak güzel de 2040 2050 yıllarını hedefliyor Avrupa. Türkiye'de zaten böyle bir açıklama söz konusu değil ha. Ben o yüzden Türkiye'nin o kadar kısa vadede elektrikli otomobillere geçiş yapacağını çok fazla i̇şte düşünmüyorum. şimdi 2023'te 2024'te şey girmişti. Tok gelecek. gelecek. Ona diyecekler fiyatına 400 bin. Ya o da ucuz gelmeyecek şey zaten. Yani. Evet ama tabii şimdi bu konu değil tabii. Konu dağılıyor, dallanıp budaklanıyor evet. arkadaşlar. <gülüyor> Mercedes EQC'den başka bir geçtik arkadaşlar. <gülüyor> onu da söyleyeyim ama e, ben ümitliyim. Ben heyecanlıyım elektrikli otomobiller için ama. sen heyecanlı olduğunu biliyoruz ya zaten. Evet. <gülüyor> sen bayağı heyecanlısın. Ama bu kadar fiyata tabii makul Tabii yani ya şimdi 300 bin. Zoye. Zoye diyelim. 1 milyon, 330 100 bin lira bu arada. Bu kaç? 1 milyon. 1.2 milyon. 1.2 milyon. 1.2 milyon. Doğru. Bir de küstüratı var. Hadi küstüratını borç Yani 1.2 milyon. E, günümüz şartlarında 1.2 milyon. Çok dehşet çok var evet. Yani e, Bunu kapının önüne otomobiline... koyuyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi bunaların kapının önüne koymaz da <gülüyor> <gülüyor> ayrı konu. Yani bunalarının garajı falan vardır evet. herhalde. 1.2 evet. milyon bu arabaya verdikten sonra. E, onun haricinde güzel ya otomobili ben verdim. Yani şöyle 500 bin lira olsa bu otomobil mesela. Bence çok Zorlanır da satardı şartlar, yani. değil mi? Aynen öyle. Ama o fiyatı zor. Yani belki Mercedes değil de logoyu falan değiştirsek Mercedes, olabilir. olabilir. Ama Mercedes olunca işte içerisini zaten gördün. Her şey elektrikli. O yüzden fiyatta bu seviyelere gelmiştir onlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda Mercedes EQC %100 elektrikli otomobili inceledik. Araçla ilgili sorularınız varsa şöyle bir özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu ya da bizim atladığımız konular olabilir. Hiç çekinmeden yorumlara yazın. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alanı takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.